Hepimiz için büyük bir ihtiyaç. Sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için de öyle. Oyun sadece çocukların bilişsel psikolojik ve sosyal gelişimleri için değil, aynı zamanda keşfederek öğrenmeleri için de gerçekten çok önemli bir araç. Biz anne babalar zaten bunu biliyoruz. Ama doğada olmak, doğada vakit geçirmek, çocukların hem merak duygularını geliştiren, keşif duygularını güçlendiren hem de doğayla haşır neşir olarak çevre bilincini kazanmalarına yardımcı olan önemli bir aktivite. Bu güzel havaların tadını oynayarak geçirmelerinde çok büyük fayda var. Aynı zamanda size bir etkinlik haberim de var. 21 Eylül'de Doğa arkadaşımın kutusu açılıyor. Doğa arkadaşımın kutusunda neler var? Bir kere her şeyden önce sonbahar ayına dair değişik materyalleri topladıkları, bir doğa dedektifi gibi çalıştıkları ve kendi oluşturdukları o kutunun içine mektuplarını, sevgilerini katarak hiç tanımadıkları bir arkadaşlarına gönderdikleri bir aktivite bu. Heyecan dolu, keyifli ve keşif içeren bir aktivite. Doğa arkadaşımın kutusu aktivitesini Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. 21 Eylül'de oyun başlıyor. O yüzden olabildiğince elinizi çabuk tutmanızda fayda var, eşleştirmeler yapılacak, sonrasında da aktiviteler başlayacak. Biz de doğa arkadaşımın kutusu oyunu içerisinde yer almak için e, başvuruda bulunacağız. Umarım bize de çıkar ve aktivite sürecini sizlerle paylaşabiliriz. Evet, kanalımızı YouTube üzerinden takip etmeniz ve bizleri beğenmeniz bizim için çok değerli. Aynı zamanda Instagram ve Facebook'ta da sizlerle beraber olacağız. Üç psikolog, üç anne olarak. Hoşçakalın.